Şimdi biz Almanya'ya gidemedik ama Önder'le Tuba var bizim liseden arkadaşlarımız. Onlar bir senedir Almanya'da yaşıyorlar, Stuttgart'ta. Bugün Almanya'nın artılarını, eksilerini, olumlu olumsuz özelliklerini konuşacağız aslında. Bize biraz bilgi verecekler. Şimdi bir onları tanımakla başlayalım. Kimsiniz, nerede okudunuz, ne işi yapıyorsunuz? Kısaca bir konuşalım. Ben Önder. E, lise arkadaşım Eren sağolsun davet etti beni buraya. <gülüyor> Geldik onlarla röportaj yapıyoruz. E, dediğim gibi Torbalı Anadolu Lisesi'nden arkadaşım. Oradan sonra ben İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde lisansı bitirdim. Ve lisansımı bitirmeden son senesinde Mercedes'te stajyer olarak göreve başladım. Çalışma hayatına atıldım. Sonrasında 3 sene çalıştıktan sonra e, kısmet olduğu yok. Dört, dördüncü senesinde kısmet oldu ve Almanya'ya iş başvurusunda bulundum ve Almanya'ya geçtim. Bir senedir de oradayım, oradayız diyeyim. Hı hı. E, o sırada da Türkiye'de askerlikten kaçmak için yüksek lisans savaşlamıştım. Şu an onun tez aşamasındayım, ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne yazık ki ondan da daha kurtulamadı. <gülüyor> Tuğba sen? Sen ne evet, yapıyorsun? Evet, ben Tuğba. E, biz aslında zaten üçümüz de liseden arkadaşız. Ben de Torbanaldoğu Lisesi mezunuyum. Ondan sonra ben Ege Üniversitesi'nde hemşirelik lisansını tamamladım. Oradan İstanbul'a taşındık. İstanbul'da farklı görevlerde çalıştım. Bir hastanede hemşirelik yaptım, bir okulda öğretmenlik ve en son Almanya'ya gitmeden önce de bir okulun revirinde hemşire olarak çalışmıştım. Daha sonra Almanya'ya taşındık zaten. Biz ee, evliyiz bu arada. Şu anda da... <gülüyor> <gülüyor> Evlisinden bahsetmedik galiba. Evet, bunu söylemedik ama... Aynen, <gülüyor> tuttukken... Lisede tanıştık. Aynen. Sağ sağ olsun üçüncü senenin sonunda evlenmeyi kabul etti. Tuğba bayağı koşturdu önlerik keşinden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> hatırlıyorum. Evet. <gülüyor> Tabii bununla biraz gurur duydum <gülüyor> diyormuşum. Yani bundan sonrasında bakalım. İşte neler olduğunu göreceğiz. Şimdiye kadar böyleydi. Şimdi Almanya'da biraz Almanca ile ben de... Ee, şimdi Almanya'da yaşıyorsunuz bir yıldır. Ee, neden gitmek istediniz ve neden Almanya? Hani özellikle Almanya'yı gitmek istiyordunuz yoksa e, hani Avrupa'da bir yer olarak mı düşünüyordunuz? Ee, nasıl karar verdiniz? süreç nasıl işledi? Neden Almanya'yı seçtiniz? Ben tamam, biraz başlayayım ben. Hı hı. Aslında ben e, üniversite bittikten sonra yurt dışına baya tutucu bir insandım. Yani. Ee, ne güzel bir ülkemiz var, neden yurt dışına gidelim şeklinde düşünüyordum. Ama sağ olsun eşim <gülüyor> benimle aynı fikri paylaşmıyordu. O nedenle birazcık onun sayesinde ilk yurt dışı gezimize çıktık. Ama bu insana bir ders veriyor. Yani biz e, 20 gün Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde gezmiş olduk ve baktık gördük ki farklı, bambaşka bir yaşam var. Ve bize anlatılanın yanısında sadece Türkiye değil, dünya da çok güzel, Afrika da çok güzel. Yani yeşilliği, doğası olsun, medeniyeti olsun. O zaman da bir aklımıza düşmeye başladı. İşte devamında bu biliyorsunuz Türkiye'deki ekonomik gelişmeler. Her sabah kahvaltısında arkadaşlarımızla masaya yatırıp, konuşurken... Her gün daha az maaş almanın verdiği... Aynen, aynen. Her, gün, hesaplar, her evet. gün euro kuruna bölüp yaptığımız hesaplarda... Bayağı bir aklımızda yer etti ve ondan sonra ciddi ciddi düşünmeye başladık. Neden Almanya olduğuna cevap verin. Evet. Ben burada Mercedes'te çalıştım. Sadece Mercedes'te çalıştım. Mercedes bir Alman şirketi. O nedenle hep eşim dedi ki başka yerlerde arama. Almanya'dan Almanya'ya yani geçmek Almanya çok kolay. Yani Almanya şansı çok daha yüksek olduğu için. Öncelikle Almanya'ydı. Sansun hiç de desteğini bırakmadı. Her gün geldi. İş bakıyor musun? <gülüyor> <Hiç> bakıyor <gülüyor> musun? Evet. Diye Ama mesela ona rağmen Önder daha önce iş gezilerinde falan Almanya'ya gitti. Ben hiç Almanya'ya gitmedim ve yani gitmediğim aslında bir şehre taşınmak istedim. Evet. Yani orada bir şeyler denemek istedim. Hani çünkü bir yani cesaret göstermek gerekiyordu bu konuda. O yüzden de düşünmeden denemek istedim. Gördün gibi. Hani açıkçası ben çok yani para konularını hesaplamadım. Çok böyle yaşayan biri değilim. Bunu söyleyebilirim. Yani konuşuyormuş falan. Bunları düşünerek gitmedim. benim sebebim bu değildi. Senin sebebin neydi? Sen zorlamışsın ya şimdi aslında bir yandan. Sen daha çok istemişsin de. Evet. Yani. Sen neden? Ya benim sebebim şuydu. Kadar. Ben yani yeni bir yerleri keşfetmeyi, hani gezmeyi, hani yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Ee, hep şey düşündüm. Yani hani neden şimdi işte neden erteleyelim? Hani şu an burada işte durmamız, hani İstanbul'da durmamızı gerektirecek şey ne? Hani diye sürekli bunları kendime sordum. Bu yüzden biraz bu etken oldu. Bir de insanların yaşam şekilleri beni çok etkiledi. İşte hani genelde yurt dışında gördüğümüz insanların rahat düşünmeleri, yaşamdan keyif almaları, hani sadece para ya da sadece işte geçim derdi olmaması, yani bunlar beni çok etkiledi açıkçası. Bu yüzden de Biraz. Sağ sosyal sebepler yani. Evet ben kesinlikle yani parayı çok düşünen bir insan değilim haycama hissenim de yani çok onun hesabını yapmıyorum genelde onu öndere bırakmayı seviyorum. Sağ. Ol. <gülüyor> çok yani da uzaklaşmadan şeyi soracağım iş başvuru aşamasında sen <gülüyor> nelere dikkat ettin mesela ne kadar kolay buldun işini ne kadar başvuru yaptın? Yani yalan söylemeyeyim, ben bu konuda biraz kısmetliydim etrafımda iş arayanlar vardı biliyordum neler oldu gidenleri de gördüm yani. Şöyle diyeyim. Biz ben hiç şirket dışında başvuru yapmadım. Bizim şirketimizin içeride bir portal dediğimiz bir oluşum var. Bütün dünyadan ilanları görüyoruz. İlanlar oraya konuluyor. Aynen. İlanlar bir de benim başvurduğum ilan Almancaydı. Bunu da söyleyeyim. Ben hiç Almanca bilmiyorum. Onu da konuşacağız bakalım. Google Translate bilmiyordum. Azıcık biliyorum şu an. <gülüyor> Google Translate'ten çevirdik. çevirdim ve işin bana uygun olabileceğini düşündüm. Ee, ve içeriden Başvuruyu yolladım. Ama ne kadar içeriden başvuru olsa da e, benim Almanya'da Alman olan bir müdürüm vardı. Burada. Ona da rica ettim. Hani oradakilerle konuşması, bana referans olması için. sağ olsun En büyük yardımı o verdi. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü ben e, başvurduğumda sağolsun benim adıma bir mail yazmış. Kendisi Boris. Bu arada ona da çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> i̇stersen. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, biz Başka bir geziye gidiyorduk. Asya gezimize gitmeden bir gün önce bana bir mail geldi, acil CV'ni atar mısın diye. Yani aslında normal süreçte değil, birazcık mail süreciyle gerçekleşmiş oldu. Attım, ondan sonra biz yola çıktık. İlginç bir hikayesi var, onu da anlatayım. Biz yoldayken, ben telefonuma sürekli bakıyordum çünkü insan heyecanlanıyor, merak ediyor tabii ki de. Yani neye bakıyordun? Bir mail var mı? Bir mail bir sayı. dönüş var mı? Aynen. Tabii ben de sürekli soruyorum ha, bu arada yolculukta. Aynen. Ha, yoldayız evet. yani, oradayız. Hmm. Hiç hmm. bilmediğimiz yerlerde yine de sürekli mail bakıyorduk. İşte bir anda şey gördük. Mail gelmiş ama e, otomatik bir red cevabı. Hmm. aynen. E Tuba, <gülüyor> Tuba'ya söylediğimde bunu yani şöyle oldu. Nasıl senin redler otomatik? Böyle bir şey olmaz. <gülüyor> Yazacaksın onlara. <gülüyor> Kabul ettim. Da, evet, Orada <gülüyor> inançlık yaptım yani, hani tekrar göndermesini yani. Çünkü arada biri de olduğu için, hani direkt başvurulan bir ilan olmadığı için. En azından için, otomatik en azından... cevap değil, Aynen. belki bir insandan cevap bekledik. Hani hoş bulmadım yani bu cevabı açıkçası. İşte ben de müdürüme, o bahsettiğim müdüre söyledim. Böyle böyle ben reddedilmişim, bilgine sadece başka bir şey demedim. Ama o, o da yedirememiş galiba durumu. <gülüyor> <gülüyor> o da yazmış ama ben ondan sonra moral bozukluğuyla hiç telefonuma bakmadım. Döndüğümde... İyi i̇şte yani ki Laptopu açınca zaten görüyorsun mail'i. İşte sürece geri alınmıştır. Almanca aramıyoruz. Bu arada otomatik red, cevab, red cevabının sebebi Almanca bilmemem. İnsan kaynakları herkesi de Almanca arıyormuş. Ama demişler ki biz Almanca istemiyoruz. Bu şekilde de başvurabilir arkadaş. O şekilde süreç devam ediyor. E, gelir gelmez de beni e, Skype üzerinden mülakata davet ettiler. E, mülakat yapıldı. Yani bayağı da terlettiler sağ olsunlar. Yeni işverenlerime <gülüyor> selamlar. Herkese de selamlar. Herkese selam. Ama yani sonuçta olur dediler ve beni görmek için Almanya'ya çağırdılar. Onlara da hak veriyorum. Almanya'da çünkü bu süreçler daha sıkıntılı bir işçi aldığında çıkarmak çok zor. Yani Türkiye gibi değil Hemen olsun. arada bir şey soracağım. Bir yıl sözleşmeli mi gittin mesela? Genelde öyle senelik sözleşmeli Aynı, oluyor senelik ya. Senelik işte. ve iki senelik sözleşmeler <gülüyor> yapılıyor. Benim şu an sözleşmem sınırsız yani sınırsız. onlar aynen bir eleman arıyorlarmış ve tamam. eleman Türkiye'den olunca da yani şartları değiştirmeden Anladım. direkt beni de kabul ettiler. Ama biz mesela bu olayın hani iyi bir şey olduğunu güzel bir şey olduğunu açıkçası sonradan Tabii anladık. Tabii biz yani, farkında değildik. Evet biz oraya gittikten sonra insanlar şey demeye başladı bize işte hani siz iki yıllığına mı geldiniz bir yıllığına mı geldiniz Hı -hı. falan deyince, hani ben mesela hiç öyle bir şey düşünmemiştim yani hani gidersin ama anlaşamazsın hani dönersin şeklinde hani işinden olabilirsin ama hani bir yıl iki yıl sözleşme gibi bir şey olduğunu biz düşünmüyorduk yani bilmiyorduk. Biz, ya biz, biz cahilmişiz öyle bir <gülüyor> <gibi> bilmiyorduk yani. <gülüyor> Sonra dedik ki yani Bizim aslında evet bu iyi bir şeymiş. Hani biz buraya hani en azından süresiz bir olarak... bir şeymiş yani. deyip bayağı iyi bir Çünkü evet. yani iki senenin sonunda çıkartıyorlar. Çünkü benim bir arkadaşım mesela gitti ve bir senenin sonunda devam etmeme kararı aldılar onunla. Başka bir ülkede, Hollanda'da. Hani <gülüyor> riskli bir durum aslında yani. <gülüyor> Hele pandemi sürecinde Tabii. eğer bu sözleşmen biterse iş bulman bayağı zor bir hal alıyor. Yani genel olarak işe başlamamız böyle oldu. çağırlar kabul ettiler. Taşındık çok hızlı evet. oldu bu evet. o da başka bir zaman tanış diyelim tamam. tamam sen şimdi e, mühendis olarak çalışıyorsun orada. tuba sen ne yapıyorsun hani bir hmm. yıldır sen neler yaptın ee, evet ben, ee, ben neler yapıyorum ben zaten bahsettiğim gibi hemşireyim ee, bazı meslekler Almanya'da hani yapamayabiliyorsunuz yani mutlaka zaten bir Almanca gerekçesi oluyor hani öncelikle onu söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> bazı mesleklerde hani daha zorlayıcı olabiliyor hani değil belki farklı şeyler yapılabilir ama hemşirelik konusu birazcık Almanya'da kolay. yani Çünkü gerçekten e, Almanya'nın nüfusuna baktığımızda da gerçekten çok büyük bir kısmımız zaten yaşlı bir nüfus oluşturuyor. Hı -hı. Bu yüzden de hemşire çok büyük anlaşıyor. Bir de hani e, hemşirelik gerçekten tamam emek gerektiren bir meslek ama bizim ülkemizden birazcık daha orada hemşirelik farklı. Hı -hı. Yani hastalarla daha fazla ilgilenmen, hani özellikle yaşlarla gerekiyor. E, bu da tabii çok daha fazla hemşire olması anlamına geliyor. Yani bu yüzden birazcık o yönden şans, şans. yüksek. Ama ben tabii ki şu anda Almanca öğreniyorum. Çünkü bahsettiğimiz gibi benim de bir Almancam yok. Hı hı. Ve gerçekten hani çalışabilmek için de zaten şu an hemşerik için bir B2 düzeyinde Almancanız olması gerekiyor. Ve bunu hani bir sertifikayla da kanıtlamanız gerekiyor. Hani böyle bir gereksinim var. Ki hani şunu söyleyebilirim zaten. Bir B2 gerekliliği şuradan geliyor. Çünkü insanlarla gün içinde zaten anlaşmanız gerekiyor. Yani hani bu da tabii ki çok iyi bir Almanca gerektiriyor. Yani şu an ben tabii ki yoğun bir şekilde Almanca ile uğraşıyorum. Bunun dışında da daha önce ben farklı şekillerde çalıştığım için öğretmenlikti, işte, okulda revirde hemşireydi. Bununla ilgili Almanya'da böyle bir şeyler yapabilir miyim diye bunları araştırıyorum. Hani ilerleyen durumda işte bu konularda da başvurmayı düşünüyorum hani böyle bir imkan olur mu diye. Şimdi aslında hepimizin merak ettiği soru, orada ne kadar kazanıyorsunuz hı hı. ve ne kadar daha kaliteli yaşıyorsunuz Türkiye'yle evet, kıyasladığınızda? Şimdi bir hemşire ve bir mühendis ortalama Almanya'da ne kadar kazanır? Benim ortalama ben. bir mücadele söylemeniz İster yeterli. Bir önce ben söyleyeyim, hem sen sonraki diğer harcamalardan da bahsedersin Aynı. daha güzel Aynı. şekilde. Çünkü evet. dediğim gibi yani parasal kısımlarına ben... <gülüyor> Çok uğraşmayı sevmiyorum. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Tabii ki ya yani bu verdiğim rakamlar hani kesin değil. Hani her meslekte olduğu gibi farklı şekillerde çalışırsanız daha iyi parada ya da daha rahat çalışırsanız belki daha az parada alabilirsiniz evet. ama hani normalde 2000 ile 2500 euro arasında hemşire maaşları değişiyor. Ama işte nöbet tutarsınız. Daha özel işte ameliyathanedir, böyle yerlerde çalışırsanız tabii bu maaşlar değişiyor. En az 2000 euro alıyor mu bir 2000 hemşire? 2000 euro evet adım. Peki askeri ücreti biliyor musunuz? ya da bir işçi en az kaç para alabiliyor? Yani bildiğim kadarıyla bürüt 1500 euro olması lazım. Hı -hı. He, eline de o zaman 1200 euro falan evet. mı geçiyor? A aynen. Vergiler çok düşük ama yani bildiğim kadarıyla Amanların yüzde sadece askeri ücretle çalışıyor çünkü işçi sıkıntısı kısıtlaması olduğu için. Anladım. Bu vergiler asgari ücrette mi çok düşük? Normalde Aynen. çünkü benim bildiğim kadarıyla İyi, tabii ki de, diğer tabii taraftan de. yüksek, hani bir mühendis de Ben tavandan örüyorum. Sen tavandan Evet. Asgari ücret için düşük o güzelmiş Hı -hı. bence. Bir mühendis ne kadar kazanıyor? Bir mühendis başlangıç seviyesinde ise 2500-3000 Euro civarında başlar. Tabii ki de üst limiti yok. Evet. Ama açıkça söyleyebilirim. Diyelim ki 3000 Euro alıyor orada Hı -hı. yaşayan bir mühendis. İşte ev kirası, ben mesela faturaları da çok merak evet. ediyorum. Kaç para elektrik faturası tamam. söylüyorsunuz mesela. Evet. Alışveriş, böyle kabaca bir ayı 3000 lira alıyormuşsun gibi bir kurgulasan nereye tabii ne kadar ki, harcıyorsun? Tabii, tabii, tabii ki kurgulayabiliriz. E, şunu söyleyebilirim. Almanya'da e, konut fiyatları <gülüyor> Türkiye'den pahalı. Hatta Türkiye'den değil, İstanbul'dan pahalı diyebilirim. Hı -hı. Bunun en büyük sebeplerinden biri imar değişikliğinin çok az olması ve insanların ev yapmaması ya da evlerini kiraya verirken restore etmek zorunda olmaları. büyük Ev sahiplerine büyük yükümlülükler var ev sahibi olsanız bile. Restore etmek derken? Yani oturulmayacak bir evi kiralayamaz ya da diyemez ev sahibi yani böyle bir şey gördüğünde kiralayamıyor belediye, devlet müdahale ediyor. İnanılmaz bir şey ama bu şekilde. Evet gerçekten inanılmaz. Yani boş, e boş evi var ve evet. çok güzel bir ben. 3 aylık, 5 aylık kira karşılıyor. Onun için her türlü restore ederim ama adam yapamıyor ne yazık ki. Anladım. Aynen. Yani bizim biliyorsunuz İstanbul'da da ya da Türkiye'nin her yerinde imar bol bol olduğu için ev fazlamız var. Ne kadar İstanbul pahalı desek ki, ki pahalı, ee, yani Almanya ile kıyaslanamaz. Almanya'da genel olarak söylemek de yanlış olur. Ben, biz Stuttgart'ta evet, yaşıyoruz. Evet, da şey Stuttgart <gülüyor> ve Münih buralarda ev kiraları oldukça yüksek. Yani. Şöyle diyelim. Evet, biz iki kişilik bir yerde, 65 metrekare bir evde yaşıyoruz ve yani tabii ki de her şey kalitesine göre değişiyor. Biz ortalama kalitede bir evde yaşıyoruz hı hı. ya da daha bile üstte yakın diyebilirim. 1200-1300 euro civarı kira veriyoruz. Bunun içinde ısınma, ısınması ve elektriğini eklediğimizde 1500 euroya ortalama diyebiliriz hanım. Yani 300 euro civarı fatura geliyor aslında. Yani şöyle internet 20-30 Euro civarında. <gülüyor> ee, elektrik 55-50-70 o civarlarda. Yani bunlar ucuz değil. Bunu söyleyebilirim. Isınma neyle sağlıyorsunuz? Bizim ısınmalık ya, doğal gazlı elektrik var. Bizimkisi elektrikli olduğu için, elektrik biraz pahalı olduğu için bizim canımız yanıyor orada. Yani Euro. 1500 Euro'ya aslında barınabiliyorsunuz. Iyi 1500 şekilde. Euro ortalama barınabilirsiniz diyebilirim. Hı -hı. Ee, mutfak Gerek masrafı... 1500 Euro. Aynen. Hı -hı. Buradan mutfak masrafını düşmek lazım. Mutfak masrafı kişi... 250 Euro ortalama diyebilirim. İki kişi için 500 değil de 450. 400 nasıl yediğinize göre hı hı. ne kadar evde evet. yediğinize göre bunlar değişiyor. Şimdi hep evde yediğini düşünürsen mesela 500 Euro'luk market alışverişi yaptım Hiç düşünmeden Yani bak çok fazla yani düşünemedim. Çok, <gülüyor> çok fazla. Her şeyi alırsın. Ha, 500 Euro markette. O zaman tam evet. soruyu çoktan cevapladın da yani hiç düşünmeden etini işte zaten evet. içkinin vesaire çok ucuz olduğunu hı hı. biliyoruz. Ya her şeyini alabiliyorsun ve hiç düşünmüyorsun maksimum 500 Euro mu tutuyor? Yani bira bir Uzak Euro. Var. Öyle değil öyle Çay burada tamam. üç lirayken orada 1 Euro. Evet. Bayağı ucuz yani onu evet. söyleyemiyor. Ama yani alkolün dışında et de çok uygun. Yani evet. hatta yani öyle haberler okuyorum ki Almanya'da et fiyatlarını arttırmamız lazım. İşte et üreticisi birazcık daha karlı iş yapsın i̇ş diye. Yapayım. Yani eşimle konuşuyoruz yani mutfak bakımından bakalım. Hani ne olur Türkiye'de ne dersin? Bir menemen yapayım ve karnımı doyurayım, ucuz yolda dersin. Orada menemen yapmaya kalktığında daha e, kıymadan daha diyorsun. pahalı olduğunu söyleyebilirim evet, yani. yani Biberi, aynen, soğanı, aynen pahalı. Aynen yani gerçekten e, 500 yani 450 euro mutfakla çok güzel beslenebilirsin. Etinden sebzesine, meyvesine. Çok güzel beslendin kaldı 1000 euro. 1000 euro aynen öyle, bu cebine kalıyor biz şu anda eşimin e, dil eğitimi için Hı. bunu değerlendiriyoruz. Ama diğer zamanlarda da araba için değerlendirmeyi düşünüyoruz. Mesela önümüzdeki senede arabaya yatırım yapacağız kalan parayla ve gezmeye, evet. tozmaya diyelim. Avrupa'nın göbeğinde olmanın verdiği avantajı kullanmak. Evet. Benim aslında en çok böyle beni teşvik eden yurt dışında <gülüyor> <Gezmeden>. yaşama <gülüyor> arkadaşı evet. Yani şimdi bir otobüs var. 20 evet. euro'ya atlıyorsun Almanya'dan Paris'e. Paris'e gidiyorsun Gitti. mesela, gittiniz evet. mesela, aynen. çok keyiflidir diye çok düşünüyorum. Evet. Biraz Ve uzun sürüyor. Ama... şey gibi de hissetmiyorsun bu arada. Yani İstanbul'dan mesela biz her gittiğimizde böyle gerçekten hani yurt dışına yani başka bir yere gidiyorum şeyi oluyor diyor. Belli bir hazırlık her şey gerektiriyor. Burada hani resmen hani İzmir'den İstanbul'a gidiyormuşsun gibi hissediyorsun evet. mesela. Hani o rahatlığı da var açıkçası. Olur. Ben bir kahve daha alabilirim. Doğal uçaklar evet. var. Ryanair'dır. Eurovignes'tir. Bunlar da çok güzel. Biz seviyoruz, bol evet. uçacak. Güzel fiyatlar da oluyor bir de. O da güzel. ya yani uçaklar yani, mesela hani Ryanair mesela yani, en çok yani, beğeneceğiz. Vedan açıkçası şu Stuttgart'te Milano arası. Yani gerçekten bazen mesela 15-20 Euro'ya biletler bulabiliyorsunuz. Gerçekten o da çok güzel yani. Evet. Kahvaltıya Milano'ya gideceğiz. Evet. <gülüyor> <Yani gidilebilir gülüyor> ya da benden çok alışveriş kısmı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, öyle, moda yani. için gideceğiz Milano'ya. Güzel. Ee, şimdi o zaman güzel yanlarını sıralamak isterseniz neler dersiniz? Kötü güzel. yanlarını sıralamak isterseniz neler sayarsınız? Güzel yanlarında belki doğadan bahsedebilir eşin. Yani güzel yanları ben o zaman evet finansal kısımlarıyla ilgili Yansal olanları sen söyleyebilirsin. Zaten, zaten finansalı evet. söyledik aslında. Evet aslında o onu zaman söyledik. Onu pas Aynen. <gülüyor> e, seyahati söyledik. Seyahati söyledik. E, doğa olarak şöyle söyleyelim. Yani mesela şu an bulunduğumuz ortam doğal bir ortam. Yani çok güzel şu an burada olmak. Hani biz İstanbul'da mesela bunu hissedemiyorduk açıkçası. Yani bir balkonumuz mesela yoktu. İşte dışarı <gülüyor> çıkabileceğimiz ya da bir yürüyüşe çıkalım desek. Hani gerçekten bir toplu taşıma ya da arabayla bir yeri gitmek. Ama hani e, yurt dışında şunu söyleyebilirim. Bir bisikletle ya da yürüyerek hani çok yani, herhangi bir araç kullanmadan çok rahat şekilde hani bir göl kenarına, bir ormana, yani bir parka ulaşmak mesela çok güzel. Hissettiriyor. Hani istersen piknik yap, hani bir kitap oku, yani ya da sadece yürüyüş yap. Yani bu gerçekten insanı güzel hissettiriyor. Bunu Bisikletin söyleyebilirim. Güzel mi ikisinde? Evet. <gülüyor> i̇lk hatta ilk bunu yazdık. Evet. Yani çünkü ben e, çocukluğumda çok fazla bisiklete binmemiştim mesela. Benim için çok verici açıkçası bisiklete binmek. Iki Orada. Aynen. Orada çok güzel hissettiriyor. Yani hani finansal bir şeydir bıraktığın zaman yani sadece yaşamdan zevk almak açısından bile bunlar güzel şeyler yani. Ne söyleyebilirim? Kaç para aldınız bisikleti? Söylemeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Söylüyorum. O zaman 50 euroya ikinci elden iki bisiklet aldık. E, bisiklete birinde çocuk koltuğu vardı, onu da 15 liraya sattık, ilk evet. bisiklet liraya aldık diyebilirim. <gülüyor> bu da bizim tecrübemizdi evet. bu arada, ikinci elden bir şey hani satmak ve almak Almanlar olarak. Almanlar bir şey öğrensin. Ya bu da gerçekten evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum, onu satıp biz modeli çıkarırız. Belki çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda nebimiz. <gülüyor> Aynen, yani evet. doğa aslında maddiyat, hı hı. E, seyahat özgürlüğü. En çok cezbeden, aslında hepimizi en çok cezbeden tarafı evet. e, yurt dışında, bir Avrupa ülkesinde yaşamanın. Kesin. Yani genel olarak şunu da diyebilirim, Türkiye'de durduğumuz zaman sürekli param değer kaybediyor maaşım değer kaybediyor mu? Bu gerçekten bir sıkıntı, enflasyon evet. sorunu yok yani. İnsanların kafası rahat, daha stabil, daha huzurlu var. Evet, bugün Euro 9.1 TL. Hı hı. Bakalım bu videoyu kaç sene sonra izlediğimizde ve şu an tarihin en yüksek evet. e, bu. Bakalım o zaman kaç olacak yani 5 sene sonra? Vallahi heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> gerçekten sizin için bir şey değişmeyecek ama. Evet, bizim buraya bizim geldiğinizde sahip... daha rahat geleceksiniz. Villa fang olabilirler belki. Valla. Türkiye'de. Bu da mesela güzel bir şey hani sürekli atıyorum TL'deyken param işte altına mı yatırsam hani dolara mı yatırayım yani ne yapayım mesela bunu düşünmek de insanları için bir sıkıntı. Arada parayı korumak bir şey ama gelirin de TL ile olduğu için her gün maaşın düşüyormuş hissiyatı olması gerçekten değil. Aynen. Olur. Tamam. Şimdi de e, en zor, sizi en çok zorlayan şeyleri biraz konuşalım. <gülüyor> Kötü yanı dediğiniz ne var Almanya'nın? Almanya'da, Almanya'da Türk olmak nasıl bir duygu? E, ev ararken mesela zorlandınız mı Türk Hı -hı. olduğunuz için? Genel olarak hep bildiğimiz, duyduğumuz problemler var. Sizden de hani siz ne yaşadınız? E, o özelde duyalım. Ondan sonra da şunu aslında soracağım. E, orada olduğunuz ve iyi ki buradayım dediğiniz bir an varsa onu hani söyleyebilirsiniz ve Lanet olsun, niye geldim ben buraya gibi bir anınız varsa onu da söyleyebilirsiniz. Şimdi kötü tarafları sizce ne? Yani olumsuz tarafları çok da kötü de demeyelim de, ne de istiyorsun? zorlanıyorsunuz? Ben bir tane mesela örnek Mesela Almanca bilmeden ya. gittiniz. Hemen evet. ben bir yönlendirmiş olayım kısaca. Hı -hı. Onun mesela ne kadar eksikliğini hissediyorsunuz? Sen mesela İngilizce konuşabiliyorsun şirketle ama. Ben İngilizce konuşabiliyorum ama şöyle, ev sahipliği genelde daha yaşlı olan Almanlar. ve Gençler gerçekten eğitim sistemleri çok iyi olduğu için hep İngilizce biliyor. Ve açıkçası hepsi liseyi konuşarak bitiriyor yani bu inanılmaz bir gelişmişlik seviyesi. Almanca bilmemenin tabii ki de e, eksi yanları var ama bu işle alakalı değil. İşle de alakalı var ama daha ağırlık koyduğum zaman sosyal alanda daha fazla zorluk çektiriyor. Ben birazcık işten bahsedeyim. Eşimle ev arama sürecinden hı hı. konuşmak için sü e, zaman vereyim. Sosyal sosyal evet. kısımlar onda. E, şirkete gittiğimde Tabii ki de benim şirketim uluslararası büyük bir şirket, büyük bir satış yapıyor ama e, içinde genellikle Alman ve çevreden oluşan bir ekip var. Ve ben e, yani İngiliz, Almanca konuşmayan birkaç, yani 2-3 tane e, çalışandan biri oldum. Tabii ki de herkes gibi Almanlar da kendi aralarında Almanca konuştuğunda çok iyi iletişim kuruyorlar. Ve benle, benle İngiliz, yani başlangıçta ben İngilizce konuşmak için çok emek gösterdiler. Gerçekten çok anlayışlı ve çok sıcak kanlılardı. Almanlar için müziyorum tamam. ama gerçekten evet. böylelerdi. Sen ilk defa... Öylelerdi ya. ya. <gülüyor> tamam <canım>, şaka şey yapıyorum. <gülüyor> Yok ya niye yalan söyleyeyim. Sonradan soğuyacak ortalık. <gülüyor> yani gerçekten başlangıçta çok güzeldi ama sonradan tabii ki de bana alışıp kendileri Almanca'ya dönmeye başladılar. Ama ben onların döndüğü kadar hızlı dönemedim Almanca. <gülüyor> Hala öğrenmeye çalışıyorum, ama zorlanıyorum tabii ki de. Almanca Almanca giden bir toplantı, bir anda İngilizce'ye dönüp bana bir şey söylediklerinde bazen bu, zaten Almanca dinlerken yorulmuş beynim onu kavramakta zorluk çekiyor. Teşekkürler. Maşallah. Ee, ama yani şirket. Almanca bilmemek bana çok büyük bir sıkıntı yaratmadı. İngilizce hepsi dediğim gibi konuştukları için, yani anlaşmamız gerektiği zaman İngilizce çok iyi anlaşabildik. Ama sosyal hayatta daha fazla sıkıntı oldu diyebilirim mesela ev arama süreci. Mesela ev süreci yani mesela ev arama süreci aslında bence Almanya'daki yaşadığımız en büyük zorluktu diyebilirim hani çünkü yani ilk defa bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz ve gerçekten o süreci öğrenmeniz gerekiyor ne yapmamız gerektiği ve hani yani bahsettiğimiz gibi daha önce de ev durumlarından hani İstanbul'da olsun yani Türkiye'de olsun çok fazla ev olduğundan bahsettik şimdi Almanya'da böyle bir durum da olmadığı için artık hani siz dışarıdan gelen bir kişi olduğunuz için kesinlikle ev sahiplerini ikna etmeniz gerekiyor. Aslında bize en garip gelen budur. Yani neden? Normalde ne olur? Ev sahipleri e, hani yani genellikle siz ev sahibini ikna etmek yerine ev sahibi sizi ikna etmeye çalışır evi tutun şeklinde. Hani burada bir nevi aslında böyle biz giyinip süslenip falan ev arama sürecindeyiz. Seviniz işte. vardı ya. Evet bu konuda. Çift CV'miz vardı. <gülüyor> evet. Her şey yazıyor. Ben iş verenime bu kadar bilgi vermedim. Bu <gülüyor> Ya da iş mülakatlarına giderken belki bu kadar hızlı nasıl diyebilirim. <gülüyor> tabii bizim şöyle bir dezavantajımız da vardı hani ikimiz de Almanca konuşamadığımız için oraya gittiğimizde hani Almanca bir diyalog kuramadık hani kendimizi ifade edemedik doğru şekilde yani belki biz onlara sadece gülüyoruz ya da iyi görünmeye çalışıyoruz ama bu yeterli değildi hani onlarla iyi bir iletişim kuramadık ve diğer hani çok iyi Almanca konuşanlar ve tabii ki de oranın yaşayan Almanlar Rabat ee, aslında birazcık dezavantajlı biz. Hani bunun e, olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Mesela Türk Türk mesela İngiliz olsaydın daha kısa sürede bulur muydun sence? Türk olduğundan dolayı zorluk çıkaran oldu mu? Genelde ben, duyuyoruz ben, ya. Ben cevabım olmuştur. Hı -hı. Çünkü yani insanlar ön yargılar geliştiriyorlar. Yani orada da evet. Türk çoğunluk olduğu için ne yazık ki durum böyle. İngiliz olsaydım yeminim daha azdı. Yani bir de bu ayrı bir konu ama hani e, şimdi bizde Türkler olarak hani tabii ki bu çok normal her İngiliz'in aynı olmadığı gibi her insanın aynı olmadığı gibi bizde de hani şöyle bir şey var bazı insanlar mesela çok uzun süre Almanya'da kaldıkları halde kesinlikle hiçbir şekilde Almanca konuşmak ya da Almanca öğrenmek istemiyorlar mesela hmm. şimdi böyle durumlarda da tabii ki Almanlar da birazcık hani tepki oluşturabiliyorlar ister istemez. hani e, bunlar da belki zorluk ya da tepki olduğunu söyleyebilirim ama İngiliz olsaydım evet. İngiliz marketi bulamazdım Türk olduğum için <gülüyor> Türk, Türk marketi var. Tabii böyle, avantaj böyle avantajları var, var ya. kesinlikle ya da e, zaten yani bir yolda falan yürüdüğün zaman çok fazla Türkiye'de denk gelebiliyorsunuz tabi yani. aslında çok fazla eşyan çok <gülüyor> artıları var. Ya yani. yani onun dışında hani Önder'in tabii ki bana göre şu an e, hani çalıştığı içinde şirkette Alman çevresi çok fazla. Benim aslında şu an biraz Almandan daha çok farklı ülkelerden gelen arkadaşlarım var. Tabi evet bu da birazcık hani kursdan dolayı e, bu da birazcık avantaj oluyor çünkü hepimiz Almanca öğrenmeye ya da orayı yeni keşfetmeye çalıştığımız için böyle birbirimize kenetlenmiş bir durumdayız. Hı -hı. Hani o yüzden ben o konuda bir yalnızlık ya da hani dış yalanmıştık ya da herhangi bir şey kesinlikle hissetmiyorum tam tersine benim için daha bir motivasyon oluyor. Aynen ben de Alman çevremde kenetlenmiş vermiştim. <gülüyor> <Anlattığım> <gülüyor> <Mecbur>. ben ayrılamıyorum. <gülüyor> evet. Beni ayrılamıyorum. Çok seviyorlar beni. Ben şey, şimdi evet. şeyi sormak istedim. Ee, kıyasladığında buradaki işin ne, Almanya'daki işini. Ee, orada seni ne zorluyor bu şey dışında işte. Yani Türk olma, yabancı olman dışında iş yapış konusunda mesela şey derlerdi yani ben de bir Alman şirketinde falan. çalıştım. <gülüyor> Bursa'da boşta çalışmıştım. Orada her zaman şu vardı bize Alman müdürler derdi ki Almanya daha zor. Ben de hiç buna inanmadım. <gülüyor> Açıkçası yani. Ben Almanya'da daha çok zorlandığımı söyleyebilirim. Yani Alman müdürünün... Daha mı stresli iş mesela Almanya'da? Türkiye'dekinden? Yani bizim işe yaklaşım açımız... Ya olur bir şekilde olması beni çok mutlu ediyormuş burada. Ben birazcık Türkmüşüm. Dam Türk. Üm. Ben birazcık Türk Türkmüşüm. Orada biraz hissettim bunu. Sen yani. Almanca da öğrenmezsin ben sana söylüyorum. Yani yok ya, belli olmaz. Bakacağız. Türk usulü ama şöyle <gülüyor> Şöyle orada ben birazcık e, evde böyle zorladığım için aslında bana birazcık böyle sinirlenip motivasyona gelebiliyor. Çünkü gerçekten kursta sürekli ödev yapmak zorundayım mesela şu an. Hani evde beni sürekli Almanca çalışırken görünce ister istemez hani o şeyi hissediyor yani. Hani benim de bir şey yapmam lazım gibilerinden. Örebilirim. Ya da belki Almanca konuşacağından korkuyor. Korkuyorum. <gülüyor> Öğrenmek zorundayım o yüzden. Bir şekilde yakalayacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam, şimdi... En iyi anınız Almanya'daki Oh, iyi ki buradayız falan dediğiniz bir an. Ev bulduk. Bu <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir an. Ev bulduktan sonra. O kadar zordu ki çünkü. O kadar zor, iki ay boyunca ev aramak zordu cidden. Ev bulduğumuzda çok iyi hissettik kendimizi. Ama hani daha öncesinde mesela, yani çok sağ olsunlar biz Almanya'da önderim bir arkadaşında kaldık. Aynen. Bir çift bizim gibi. Onlara yani, Evet, onlara da <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> selamlarımızı <dinledim>. iletelim. <gülüyor> yani gerçekten hani bize çok yardımcı oldular bu Almanya'daki süreçte de yani Almanya'da da mesela bir bir prosedür var hani Almanların kurallarını da biraz biliyoruz işte çöpleri ayırmak olsun ya da işte faturaların ödenmesi ya da posta hani falan gibi belki bunları detaylı konuşuruz Evet bunlara mesela hani alışmamıza ya da Alman yaşamına alışmamıza yani onların çok faydası yardım oldu diyebiliriz ama tabii ki de kendi evimizi hani geçtikten sonra ister istemez herkes yani kendi alanını kendi ortamını aradığı için gerçekten kendimizi çok iyi hissettik. Hı. Ama ben şunu söyleyebilirim. Ee, herhalde en mutlu olduğum an işte ben yani doğayı ve kuşları çok sevdiğim için bizim işte bir balkonumuz böyle bir önümüz evin yeşillik. Oraya böyle kuşların hani yazın geldiği zaman bunu bize daha önce bu arada ev sahibi söylemişti evi kiralama sırasında Hı. öndere. Hani bu da bizi çok etkiledi. İşte evet. çok fazla kuş geliyor buraya. Sürekli kuş sesleri var falan. Ben o kuşlarını geldiği an mesela kendimi çok güzel hissettim. Çünkü yani İstanbul'da buna çok şey kalmıştım, çok uzak kalmıştım. Böyle çocukluğumu hatırladım mesela. Yani en mutlu olduğum an benim o zamandı herhalde. Şey de herhalde güzel. güzel. <gülüyor> hani biz burada mesela şehirleşiyoruz ve herkes o şehre göç ediyor ya çalışmak evet. için. Almanya'da Hı -hı. biraz o olmadığından belki. Hani çok dediğin da. gibi e Belli bir şehir yapısı var. Evler çok yüksek değil. Belki de çok yüksek yanlışsam sen de Yo, güzel. Yok değiller. <gülüyor> ve hepsinin katlı, bir bahçesi takip. var vesaire Bu da işte evet. doğadan evet, bir tık evet. daha Kesinlikle. kopmamış olmasını sağlıyor Kesinlikle aslında. Öyle. Aynen yani şehir planlamasını düzgün yapmış adamlar. Zaten buradaki imar değişikliği şak diye olmuyormuş. Onu gördük. İmar değişikliği olduğu zaman panoları asıyorlar ve insanlar buna itiraz etme süreleri falan koymuşlar. Birazcık evet. modernlik de oradan geliyor. Bayağı e, transparan. Ki mesela bir de Saydan Almanya'daki evlerin çatılarını bilmiyorum fark ettiniz mi? Mesela hepsi aynı model. Bunun hani bir sebebi de yani şu şekilde hmm. bir üçgen Bayağı modeli baya dik olması. aslında o. Neden evet. o kadar dik ben Onun aslında mesela. iki sebebi varmış. Birincisi <gülüyor> yani şey Birincisi açıklaması. Birincisi eskiden Şöyle tabii Almanya kuzeyde olduğu için kar yağdığında Aynen. yük binilmesin diye çatıya. Dik olduğunda kayıyor aşağıya. İkinci sebebi de ikinci sebebi de hani sosyal ve yaşam açısından baktığımızda hani insanların e, bakış açısı, görselliğin bozulduğu Olmaması. Yani hani bir manzaraya baktığınızda hani o şeyi kapatmaması evet. evlerin yani daha yüksek bir binadan bakıldığında şehrin aynı şekilde görünmesi hani bu açıdan da bu şekilde yapılmış yani bu da çok güzel düşünülmüş bir şey ya da evlerin hepsinin en yani çok katlı zaten olmayıp hani aynı renk tonları olsun ya da Hı -hı. ev şekilleri olsun kullanılması bundan dolayı sadece bir soru geldi Almanya'da deprem oluyor mu? Acaba etkili olmuş mudur diye düşünüyorum. Bina <gülüyor> yapamamışlar. Benim aynı so, aynı soruyu sordum. Almanya'da hiç deprem olmuyormuş. Olmuyor üstünde olduğumuz hmm. için depremle alışıyız. Evet. Ama ben Olaymış de sordum. O. Deprem olmuyormuş hiç olmuyor derler. Orada eee miner, mineral bat e, ismi hamamdı. Hamam. Mı? Hamam mı? Hmm. Yani a, yer altından gelen su var. Bence kandırıyorlar. Bir onu bakmaları lazım. Çünkü <gülüyor> yer altı magma <gülüyor> kırığı olmadan bu <gülüyor> lav nereden olacak? geliyor? Basıyor suyu. Sen yani. Bunu bir bul. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kötü bir an. Lanet olsun. Var mı? Lanet olsun değil belki de ya keşke yaşamasaydım. Lan, lanet onu olsun falan. diyemiyorum da yani. O kadar kötü bir an yaşamadık. Ben Gülten şeyi anlatmak istiyorum aslında ama şöyle bir an var. Ee, biz hani bahsettik bu ev arama sürecinde ilgili bir şey. Hı hı. Çok fazla eve başvurduk gerçekten. Belki 100 tane eve yazdık. Ee, bunların içinde bir tane ev bulmuştuk. Ve bu ev müstakildi. Hı hı. Yani gerçekten hani böyle şey olur ya insanın hayallerinde yani yaşamak istediği bir ev. Gerçekten de ev böyleydi ve kiralıktı. Uygun evet, uygun çok da uygun fiyatlıydı. Yani her şeyle çok bize uygundu. Bu ev için çok uğraştık. Ev sahibine işte yazdık falan filan defalarca. Kesinlikle bir cevap alamadık. Hmm. En sonunda ben işte bir gün onları zorladım. Dedim ki evi görmeye gidelim. Hani belki işte yani şey gibi düşünüyorum tabii hala Türkiye'deki gibi hani ev sahibini <gülüyor> orada görürüz falan konuşuruz tarzında. <gülüyor> hani aynen. bir tanıdık çıkar gibi düşünüyorum. İşte dedim ki ne olur gidelim. Oraya gittik. İşte o sırada da e, evin yakınında bir tane yani şans eseri Türk bir an ile karşılaştık. Adam da gülmüş. İşte orla konuştuk falan. Hatta ben hemen dedim yani ben işte bu evi çok beğendim. Ev sahibini tanıyor musunuz falan filan. Onlar böyle bir yardımcı olmaya çalıştılar ama tanımıyorlarmış ev sahibini. Biz sadece yan taraftaki kadına işte telefon numaramızı falan bıraktık. Hani hala tabii Türk şekilde düşünüyoruz. Hani belki <gülüyor> telefon eder, CV'mizi bıraktık. Tabii CV, <gülüyor> her şeyimizi CV'miz bıraktık ha. yani. Sonra tabi hala haber bekliyoruz ama şöyle yani ben gerçekten her akşam yani her gün ilana bakıyorum. Acaba biri ilanı kaldırdı mı, bir şeyi yazdı mı falan böyle bir süreç. Sonra işte birkaç gün falan böyle geçti. En sonunda yine biz başka evlere bakmaya gittik ama tabi moralimiz de bozuk hala bile Dedim ki yine bir gidelim hani yine bir bakalım. Ondan sonra gittik şeye bir baktık evin kapısı açık. Yani içeride birisi var. Hı. Hala yine şey diye düşünüyoruz. Allah hani ev sahibi ha, evde belki yakaladık. yakalayabiliriz falan diye. Sonra bir girdik kapıdan böyle, kapıda birileri bekliyor. İçeride birisi var, evi dolaşıyor falan. Tabii biz geldik hemen, dedik ki hani biz ev için hani geldik. Tabii Almanca'mız da yok ama hani Önder İngilizce olarak anlatmaya çalışıyor. Gençti. Ev sahibi gençti ve İngilizce biliyordu. Bunu Evet orada bir avantaj vardı. Sonra tabii ev sahibi bize hiçbir şey dinlemeden yani demeden sizin dedi bir randevunuz var mı? Yani buraya nasıl geliyorsunuz anlamında? Biz de ki randevumuz yok. O zaman dedi hani giremezsiniz yani bakamazsınız hiçbir şekilde eve de bakamazsınız dedi şaka yani kovdu diyebilirim ya. evet yani öyle bir durum yaşadık yani ben orada mesela çok kötü hissettim yani hani ne bileyim en azından ya yani belki asla saçma tutamayacağım bir evi görmek de saçma belki ama hani orada böyle bir şansını denemek Hı -hı. istemiştim Türkiye'de, orada mesela Türkiye'de evet ayıp olmasın diye gösterirler evi orada aynen, aynen. kural kanun evrende ya yani orada ya ilk de defa hani kendi ülkede olmadığımı hissettim mesela farklı aynen. bir yani insanların evet. farklı bir anlayışı olduğunu daha farklı hissettim. bir sistem evet. bunu söyleyebilirim çok mesela şu an anda... bu <gülüyor> böyle bir anım var yani onu söyleyebilirim Anımız var. sizin <gülüyor> de baklınız var evet ee, şu an, şu yok, an çok da öyle davranış. ama hani o zaman evde bulamıyoruz öyle. da yani o eve böyle bir bağlılık hani belki evin içinde görmedik bu arada sadece resimlerine bakıyoruz evet. ama hani aklımda canlandırıyorum işte şurası şöyle falan gibi yani o kötü hissettirmişti onu söyleyebilirim Evle ilgili en iyi yanı da ev. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bulduk. Ev çok önemli. <gülüyor> ev e çok önemli gerçekten çok zor alma Evet. Dil de önemli onu söyleyebilirim yani zorluğunu çekiyor insan. Kesinlikle dil de gerekiyor yani hani benim yani <gülüyor> benim mesela bir zorunluluğum yok şirketten dolayı ama kesinlikle öğreneceğim öğrenmeyi düşünüyorum öğreneceğim yani orada yaşamanın en büyük şartı o ve gidenlere de tavsiyem gitmeden e, yani. Bilmeden gitmek tabii ki herkesin ilgisini çekecektir. Ama e, oradaki iş içinde herkes Almanca bakıyor. Bu gerçeği evet, bildikleri için. Evet. Çok fazla. Ve Almanca. gerçekten Almanca bilmeden çalışmak çok zor olacak. Ya yani ben giderim, yaparım diye düşünebiliyor insan. Ben de öncesi düşünüyordum. Allah'tan şirkette çok fazla İngilizce bilen olduğu için benim için kolay oldu ama her şirket böyle değil yani. evet. ya, Zaten ya. genel olarak şey aramıyorlar mı Almanca dilinin olmasını mesela hani senin şimdi çalıştığın yer daha uluslararası bir şirket olduğu için belki en çok bana bakmamış olabilirler ama benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla Almanya'da herhangi bir işe girmek için en farklı bir iş bile yani evet. Almanca şartını yüzde hani %70-80 oranında kesinlikle. şart koşuyorlar gibi hissettim ben. Mesela orada bir Ausbildung denilen bir şey var. Yani aslında bizdeki meslek eğitimi. Mesela kuaförlük olabilir. Yani çiçekçilik okup olabilir. Bunun için bile mesela en az B1 düzeyinde bir Almanca gerekiyor. Yani mesela A1 ve A2 düzeyi kesinlikle yeterli değil. Yani hani o da çok normal çünkü ancak insan B1 düzeyine geldiğinde gerçekten işte kendini ifade etmek hani olsun konuşmak olsun bunları sağlıyor. Açıkçası. Sen şimdi hangi seviyedesin? Ben şu anda B1'i bitirdim. Hmm, o zaman... <gülüyor> <gülüyor> bir konuşma testi yapacak <gülüyor> biz. <gülüyor> mısın? Şey? <gülüyor> evet. Bize bir şeyler söyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. bir <gülüyor> şey. Şimdi bu soru evet. çok erken. Tabii ki değişir ilerleyen zamanlarda da. <gülüyor> İleriye dönük planınız ne? Mesela Almanya'da kalırım diyor musunuz şimdiden baktığınızda? Dediğim gibi kesin değişir bu zamanla yaşadıklarınızda vesaire yoksa biz biraz görürüz döneriz diye mi düşünüyorsunuz? E, Erhan'cığım orada düzenimiz var bizim. Biz onu bozuk buralara dönemeyiz. <gülüyor> yani, ama siz ülkenizin kıymetini biliyorsun. Ama aynen. <gülüyor> ama buralar, çok, çok buralar çok güzel. Yok, evet. yani, e, şaka, <gülüyor> güzel. Şaka bir yana e, Almanya'da kalmayı şöyle düşünüyoruz. Burada hani biz bir aile olduğumuz için tabii ki de çocuk da düşünüyorsun, hani sadece gezmenin yanı sıra. Evet. Bunlar için Almanya yani çok cennet diyebilirim yani. Evet. Bütün eğitimler ücretsiz evet. ve yani dediğim gibi çocuk ilse'den İngilizce bilerek çıkıyor. Ben Türkiye'de bunu garanti edemem ve ücretsiz yani bak buraya <gülüyor> parmak basıyorum her yer özel okul dolu ve ben özellikle yani... evet, İstanbul'da bu durum var. Yani İstanbul'da evet, bakıyordum, haydi. ödemelere bakıyorum. Yani benim bir yıllık maaşımı istiyorlar. E, bir çocuk mu benim kotam? <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorlar insan değil <gülüyor> mi? böyle bir kota koyabilir mi? Kota gitme kendine? sebeplerimizden Birini bunu mesela söylemedik. Bu da vardı aslında Hı. ki benim belki önderi biraz ikna etme sebeplerimden biri de bu. E yani yani parayla hani parayla ilgili yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok yani gerçekten. Şeyde, yani şey diye yani hani ilerisini düşündüğünde mesela hani bunun masrafıydı. İşte mesela çocukları kimin bakacağıydı. Hani bunlar da mesela bir problem oluyor. Sonuç da iki kişinin çalışması ya da tek Hı -hı. kişinin çalışması gibi. Hani bu da bence bir etkendi mesela gitmemizde kesinlikle. ileriye bakınca. Anladım. Şimdi son soru. Ee, pandemi sürecinde olduğumuz için bu soruyu soruyorum. Almanya sizce bu o, korona dönemini nasıl yönetti? Pandemi dönemini nasıl yönetti? Siz ne, ne hissettiniz bu dönemde? Kendinizi güvende hissettiniz mi? Bunu sorayım. Yani ediniz. ben başlayayım isterseniz. Hı -hı. Ee, yani güvende hissetmedik desek yalan olur. Oldukça güvende hissettik. Maske takmak zorundun mu mesela? Erencim dışarı çıkmadık öyle diyeyim yani. <gülüyor> dışarı yani çıkmaya yasağı var mıydı? Yok, hiçbir yasak yoktu. yoktu. ama yani. Kimse süpa, çıkmıyor muydu? Yani kimse çıkmamaya özen gösterdi ilk başta ve yani ekonomik gücü olduğu için burada kısa çalışma denilen bir ödenek var. Anında bütün muslukları açtılar. Mesela biz şirkete gitmeyi bıraktık. Ben bir, bir ay çalışmadım. Ama maaşımı %80'ini aldım. Bu inanılmaz bir şey yani. Hiç evden de mi çalışmadın? Hiç çalışmadım. Direkt tatile girdim. Ve sadece süpermarkete gidip gelmek gerekiyordu. Orada tabii ki de maske zorunluydu. Ama bu konuda çok iyiydi. Bu süreç, kısa çalışma süreci bittikten sonra e, adım adım hayata geçildi. Mesela e, %50 ile başladım çalışmaya. Sonra %100'e yavaş yavaş çıktı. Tabii ki de bizim şirketin toparlanmasıyla aynen ihtiyaç vardı. Evet. Ve bu sürede de Mesela bir olabilecek bütün önlemleri aldılar. Zaten Almanların e, şunu diyebilirim şirkette, hani e, ya bu, bu da konuşulur mu ya dediğiniz şeyleri Türkiye'de hemen bir yönetici kestirip atar, şöyle olacak böyle olacak diye. Yani saatlerce tartıştığımız oluyordu ve ben inanamıyordum. Ne gibi yani. mesela? Mesela diyelim otopark sıkıntısı var şimdi. Koronadan bahsediyorduk ama buna da örnek vereyim. Otoparkta bir kişi arabasını park edemedi. Ne olacak ya, fark etseydin oraya cadde edersin değil mi? Bunun için bir saatlik toplantı yaptığımız oluyordu. Hmm. Yani insanlara <gülüyor> evet. verimsiz Bak, gelebilir ama bence, insansı evet. özelliklere çok fazla ben değer veriyorlar. Ben acayip katılıyorum. Biz böyle şeylere konuşmuyoruz ve çok büyük hata bence. Bunları nasıl atladık mesela? Bence de çok büyük bir sorun. Ee, ben dinleyemiyorum bunun gibi o işte. Abi bence çok önemli ve çok hoşuma gidiyor. Yönlük Fiyat, stres. Elbirleri azaltıyor yani, yani hani böyle şeyler. Bak güzel, Alma, güzel ama Almanca konuşuyorlar <gülüyor> evet. o kadar Bu kadarını anlayabildim anlayabiliyor musun? Belki içeriği gerçekten çok daha güzel ama <gülüyor> hiç de orasını da Belki bu, Önder bundan anladı <gülüyor> konuşmalardan. Belki otopark, otopark bile <gülüyor> değil. De. <gülüyor> Belki de daha küçük bir şey olur yani Bir otoparkı bu kadar önemseyen kişi bir pandemiyi <gülüyor> ne kadar önemseyebilir onu evet. sizin Doğru. hayal gücünüze <gülüyor> bırakıyorum tabii sen de hissettin Kurs da olsun mesela bir değişiklik yani oldu ya. Yani şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yani ilk pandemi çıktığında biz mesela Almanya'da böyle bir pandemi konusunda bir gerginlik olduğunu mesela hiç hissetmedik. Böyle sosyal medyada ben mesela Türkiye'yi takip etmeye başladım ve gerçekten o zaman bir sorun olduğunu <gülüyor> düşünmeye başladım diyebilirim. Çünkü gerçekten Nisanlar çok sakindi özellikle Almanya'da. Hani çoğu yerde mesela işte tuvalet kağıdıdır, işte kolonyadır mesela bu tür şeyler. Hani Türkiye'de stokların bittiği sürekli makarnadır mesela. Hani tabi bizde de stoklar bitti ama böyle insanlar evet bir panik halinde değildi yani. Hani... Garip yani onlar da bizim gibi o Tuvalet kağıdı çok önemli. <gülüyor> Yemekten önce tuvalet kağıdı. Ama bak. hani yani bir böyle bir curcuna hani bir şey yoktu yani. O mesela güzel hissettirdi beni. Tabi benim de kursum bir araya girdi mecburen e, ve hani şeyde düşündüm. Çünkü sonuçta bu bir dil kursu yani ben oraya maskeyle gideceksem hani nasıl karşımdakiyle dediğini anlayacağım ve iletişim kuracağım. Hani o yüzden de çok gitmek istemedim. Hani bu süreçte işte evdeydim. Ama hani gözlemlediğimiz hani zaten ancak toplu taşıma ve marketlerde maske takma zorunluluğu var ama ya da onun dışında dışarıda hani maske takmak zorunda değilsiniz kesin. Sokaklarda Ama evet Oo. ama yani şöyle bir şey insanlar zaten hani o mesafeyi yani koruyarak yürüyorlar. Yani o yüzden bu da sıkıntı değil. Sen kimseden kaçmaya çalışmıyorsun sokaklarda. Hani bu da rahat hissettiriyor. Sonrasında... Daha doğrusu insanlar benden kaçıyordu. <gülüyor> evet. Mesafeni koru diyen bir amca ile evet, karşılaştım öyle ben Evet. hata yani. yaptığımız çok oluyor. Çünkü gerçekten o artık yılların alışmış bir şey var ya hani çok evet. onlar kadar dikkat edemiyoruz tabii ister istemez. Sonrasında kurs açıldı. Ben de Türklük vardı. Yani, Gel öpeceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor böyle yapıyorsun. <gülüyor> Sonrasında kurs açıldı. E, kursta da şöyle e, sadece koridorda ve tuvalete giderken maske takmak gerekiyor. Onun dışında biz derslerde mesela maske takmıyoruz ama herkes kendi sırasında oturuyor ve yine mesafeyi koruyoruz kesinlikle. Yani yan yana işte grupça çalışmamız gerektiğinde de maske kullanıyoruz bu şekilde. Şu an peki yani. daha normale dönmüş vaziyette misiniz? Geldiğinizde Almanya'ya en Ben tamamen normale dönmüş hissiyatındaydım. Ya buna da şöyle aslında fark ettik. Ee, şimdi ben gezmeyi sevdiğim için bu pandemi sürecinde de çok böyle yerimde duramadım. Çok uzun süre evde kalınca bir araba falan böyle kiraladık. Bir işte hani Almanya içinde bir tura çıktık. O zaman böyle fark ettik. İşte insanlar kafelerde falan artık oturmaya başlamışlardı. Hani gayet rahat. Herkes piçi içiyordu ve geziyordu turistik yerlerde. Peki, Ama yine dikkat ediyorlardı. Evet tabii yani onu Araba kiralamak ne kadar günlük? <gülüyor> Sezonla göre değişiyor. Ortalama araba. Şu an kiraladın. Hocam ÖTV yok. Tamam ne <gülüyor> o, kadar? O çok şey. Ne kadar? Ne kiraladığına bağlı? Yani e, nasıl, nasıl, ne diyeyim? Megan ya Polo bir tane. Ortalama bir araba yani. 30 Euro'ya kiralıyor Euro. musun mesela? 30 Euro mu? 30 Euro. <gülüyor> Anladım. 40 Euro. Evet. Yani. Güzel. O zaman biz çok teşekkür ederiz. Yaklaşık bir saat oldu. Evet. Bizi aydınla biz de teşekkür demek. ederiz. Bizi çok merak ettiğimiz konuda. Biz de çok keyif aldık yani hem anılarımızı yani böyle bir canlanmış oldu tekrardan. Evet. Bize o oldu. zaman bir Almanya'dan YouTube kanalı gelir mi bu videodan sonra? Neden olmasın? <gülüyor> Öncülük Aynen. yapın siz bize. Belki bu Aynen. bakarsınız. Aman. Evet. Şimdilik YouTube'dan bizim gelin. kanalı takip etseniz yeter. Evet. Onların <gülüyor> kanalı. Yok. Eğer popüler yaparsanız biz de geliyoruz. Bu kanalı zaten kesinlikle takip edin hani dışında da yani mutlaka <gülüyor> <teşekkür> takip edin. Her <gülüyor> <Teşekkürler. gülüyor> <Tamam>. çok, <gülüyor> <teşekkür> çok güzel. <gülüyor> çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun <gülüyor> hoş sohbetiniz için. Ne demek? Teşekkürler için çok teşekkürler. O bir zaman. Onun <gülüyor> <gülüyor> sen evet. Euro kazanıyorsun, Sen sonlandıracağım. Tamam be, allah <gülüyor> <gülüyor> Bu videoluk bu kadar. Evet. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, evet, hoşça kalın.